Bir tek yazılı kaynak var. Mustafa Kemal'in cenaze namazının kılındığına dair bir tek yazılı kaynak var. Fahrettin Altay'ın on yıl savaş ve sonrası isimli eseri. Fakat buradaki malumat nakıstır, eksiktir. Nedir o malumat? Diyor ki Makbule Atadan geldi. Mustafa Kemal'in üvey kardeşidir. Ali Rıza'nın gerçekten kızı olan Makbule Atadan. Mustafa Kemal Ali Rıza'nın çocuğu değildir. O beş yaşındadır anası Ali Rıza ile evlendiği zaman. Makbule Atadan kendini yerden yere attı. Benim katafalka koydular Hristiyan usulü. Benim kardeşim Müslümandı. Niye cenaze namazını kılmıyorsunuz? Bağırdı çağırdı. Onun bu tehevvürü, onun bu kızgınlığı sükunete ersin diye o zaman vakıflar umum müdürü olan Yaltkaya, Şerafettin Yaltkaya yanımızdaydı. Dedim ki hoca geç önümüze kıldır bize bir namaz. O imam oldu. Tabi hepsi fotoğraf şapkalı. Bir namaz kıldılar. Fahrettin Altay'ın söylediği bu. Ama o zaman orada küçük rütbeli bir subay olan Cevat Salim Paşa'yı ben 1970'li yıllarda Erenköy'de evinde dinledim. O da hadiseyi şöyle anlattı. Dedi ki Makbul atadan geldi, bağırıp çağırıyor, benim kardeşim Müslümandır. niye namazını kılmıyorsunuz? Bu nedir Hristiyan usulü vesaire? Ben de Şerafettin Yatkaya dedim ki ya hocasın, hoca. Geç önümüzde kıldır bize bir namaz. Tamam saf olun dedi arkama. Arkasına saf durduk. Hoca sonra Diyanet İşleri reisi oldu. Adamın camiye girmediği, namaz kılmadığı şununla sabit ki Namazdaki tekbirlerin Türkçeleştirilmediğini bilmiyormuş Ben çok müezzinlik yaptım Türkçe ezan zamanında Kamet getirirken Tanrı uludur, tanrı uludur, tan uludur, tan uludur, Şüphesiz bilirim, bildirim, tamdan başka yoktur, tapacak ile akır da gadgamet-i sala, gadgamet yerine namaz başladı, namaz başladı. Tanrı uludur, Tanrı uludur, İmam Allahu Ekber der. Çünkü bu ekber namazın içindedir. Ezan ve kamet Türkçeleştirilmiştir. Fakat Şerafettin Yatkaya bunu bilmiyormuş ki Tanrı uludur. Tanrı uludur. Tanrı uludur. Tanrı uludur. Esselam aleyküm ve rahmetullah. Esselam aleyküm. <gülüyor> şimdi Allah ekber, Tanrı Uludur'a değişince namazdaki tekbirler de değişti. zannediyor Hep sonra diyanet işleri iz oldu. Bakın niye bakın. Hep camiye girmemiş. Bunu canlı şahidi Cevat Salih Paşa söylüyor. Bu kulaklarım duydu. Dedim ki hoca ne yaptın? Daha beterini görün şimdi. Ne yaptım? E bir tarafta Tanrı oldu, bir tarafta Esselamu Aleyküm Ermen. Sus, sus. Sanki abdestin mi var? Şu karı kendisini helak etmedim diye bir iş yaptık. Sus. Demiş. Abdestsiz namaz kılınmış. İmamın abdesti yoksa diğerlerin olsa bile zaten yükü yok. Tanrılıdır diye kılınmıştır. Böyle kılınmıştır. Işte. <gülüyor> evet. Cemaat var mı cemaati? Oradaki az olanlar, hizmetler. Cevat Salim Paşa da orada vazifeli. Altta kimse yok. Bir sözünü daha söyleyeyim. Mustafa Kemal sabah dokuzu beş ölmemiştir. <gülüyor> Mustafa Kemal gece yarısı ölmüş. Ama sonunda doktorlara sövüyor. Nöbet tutmamışlar, çıkmış gitmişler. Sabah gelmişler ki Cevat Paşa da orada küçük bir rütbede suvay vazifeli. Zaten vazifesi dolayısıyla şahit olduğu bir şey anlatıyor. Gelmişler ki doktorlar ölmüş. Lan ne yapacağız? Yahu kim biliyor gece öldüğünü? Şimdi öldü diyelim. Dokuzu beş gece öldü diye. Merasime de kolay görür. Zabıt tuttular. Bu yalandır. Gece yarısı öldüğünü Cevat Salim Paşa canlı şahidi olarak söylemiştir. Sabahleyin gelmiş doktorlar bıktılar sövüyor. Küfrediyor onlara. Nöbet evet, tutmamışlar. Dokuzu beş geçse de bir yalandır.